Selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili kova ve balık arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için şöyle 15 Kasım'a kadar sevgili kova ve balık arkadaşlarımın eksilerinde küslerinde barış var mı eski eş eski sevgili eski kız arkadaş erkek arkadaş eski küs olduğunuz partnerler özlükçesi sevgili arkadaşlarım birileri ağlıyor burada kim bu ağlayanlar Sevgili kova ve balık arkadaşlarım için 15 Kasım'a kadar şöyle diyeceğim sırada birileri fırsat yakalamak istiyor. Birileri ağlıyor. Canlar. Kova arkadaşımdan başlıyorum. Tamam mı? 15 Kasım'a kadar bakayım sizin ekster küslerde barış var mı? Dönüş var mı? Yoksa da ne düşünüyorlar ona bakacağız. Daha. Başka çare var? Yok. Bitti. Sevgili kova arkadaşım anladım ben bunu ben bunu anladım canlar evet güzel insanlar karşı partner ve siz burada da bir dengesizlik var ee, insan ruh hali böyle bir öyle bir öyle bir öyle her gün bir değil bakın karşı partner ya maddi sıkıntıları var ya anlaşmazlıklar var ya aile sıkıntıları var sizin bu karşı partnerinizin tabii sıkıntısız insan var mı yok hepimizin var sıkıntısı canlar ben dört dörtlük müyüm? Hayır. Karşı partner bir şeylerin içinden çıkamamış. Ne yapsın? Askıya almış. Gördüğünüz gibi şu an şu videoyu yayınladığım an itibariyle geçerlidir. Bakın bir şeyleri askıya almış. Siz ise bazı kova arkadaşlarım hem karşı partnere haber göndermek isteyebilir. Bakın azınlığa söylüyorum bunu. Ama çoğunluk olarak şu an buradan aldığım enerji de karşı partnere karşı sevgili kova arkadaşım güzel insan öfke duyuyorsunuz evet öfke duyuyorsunuz karşı partnere öfke duyuyorsunuz duydunuz mu duydunuz sizin böyle bir durumunuz olacak bazılarınız haberleşmek isteyecek çünkü bütün eksiler aynı değil buraya gelindiğinde ise bakın burada ortak bir köklü kuruluş var ortak anlaşalım Köklü kuruluş yapalım, duyguları taşınacak. Her iki tarafa ait burası. Her iki tarafa. Amma gelin görün ki siz burada istemsiz duruyorsunuz sevgili kova arkadaşım. Öfke var. Tek kelime öfkelerine hakim ol der bu kartımız. Buraya gelindiğinde ise artık bir bıkma, yanlış anlaşılmasın, bir iğrenme durumu, bir nefret durumu, el kol bağlı, yanlış anlamayın senin yapacağın işi derler ya bizde aynı ona benzettim ben bu kartı gördüğümde aklıma o gelir önünüzde var 3 tane kupa bir tane de ya karşı partner size uzatıyor ya da ilahi adalet size bunu uzatıyor bakın hay senin yapacağın işe iştah mı bıraktın mutluluk mu bıraktın balık baştan kokar bir türlü şu mutluluğu tutturamadık gibilerden bu ruh halini ben de yaşarım canlar böyle bir durum bir istemsizlik istemiyorsunuz istemiyorsunuz tamam mı karşı tarafta ise korku durumları burada da kısıtlılık tutukluluk var aslında benim burada gördüğüm sevgili arkadaşlarım %70 %70 sizin bu karşı partner kısıtlı tutuklu %20 civarı diyebilirim. Sizde bir kısıtlılık tutukluk durum var. Yani %20 kova arkadaşlarım engelli %70 karşı partner engelli burada. Yani engelli derken yanlış anlaşılmasın. Ya anne baba engeli var. Ya maddi engeli var. Var da var bir şey. Azize falan gelmediği için hani şimdi partner engel diyemem. Azize gelmedi çünkü. Canlar Burada bir kısıtlılık durumu var sizde bir istemsizlik var bakacağız bakalım bu istemsizlik tersine mi dönecek çünkü her an her şey olabiliyor sizin bu isteksizliğiniz karşısında karşı partner ne yapıyor olayı sabıra veriyor. Siz ise arkanızı döndünüz isteksizsiniz çünkü istekli olan arkadaşlarım da var istekli olanlar risk alma durumları var. Ya evlenmek için yanlış anlaşılmasın canlar herkes evlenecek diye bir şey yok ya maceraya atılmak için karşı partner cazibe altında siz hak ettiğinizi almak istiyorsunuz karşı partner de sizin etkiniz altında hala siz ikilemdesiniz karşı partner bir yerde kızıyor bir yerde sizi sahiplenmek istiyor siz etki altındasınız sevgili kova arkadaşım, güzel insan. Karşı partner ise yoğun duygular. helalsin kova. Vallahi billahi helalsin Samimiyetimle söylüyorum yanlış anlamasın. Kova burcu arkadaşlarımın, güzel arkadaşlarımın karşı eks partnerleri ne olur affınıza sığınıyorum canlar. Hiç kimseye lafım yoktur. Yanlış anlamayın. Tabi bütün partnerler mi? Asla daha şu kartı çekmeden öncesinde, inanın çekmeden öncesinde hemen de diyecektim ki kova bitir şunu. Bitir diyecektim. Geldi yıkılan kule. Helalsin. Çünkü yanlış anlaşılmasın. %99'unuzdan özür diliyorum. Kova'nın karşı partnerlerinden özür diliyorum. Yanlış anlamayın. Çünkü bazı tanıdıklar var da onlardan dolayı bitirmesin güzelim. Tamam. Veya yakışıklı olmuş bitireceksin bitti çünkü karşı taraf engelli bitti helalsin kova yıkıyorsun bitiriyorsun memnun değilsin değiştiriyorsun süpersin daha da açmayacağım tamam işte bu <gülüyor> bitti kova yolun açık güzelim ya da yolun açık oğlum hadi bakalım yolunuz açık yani yolun açık derken yolun açık karşı tarafın yolun açık değil sizin yolunuz açık o anlamda canlar merak etme yolunda uçarak gidiyorsun sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi zodyan özgürlükçüsü işte budur be işte bu çok güzel süpersin bebeğim yani şunu söyleyeyim etki altındasın bir miktar acı çekiyorsun ve daha sonra olayı bitiriyorsun sevgili kova arkadaşım güzel insan çünkü memnun değilsin tamamdır anladınız durumu Hadi bakalım. Helansin. Zodya'nın özgürlükçüsü gururunun ayaklar altına almıyor. Değil mi canlar? Evet. Harikasın bebeğim. <gülüyor> Şimdi sevgili kova arkadaşlarımızın ex partner tarot açılımını tamamladık. Tam içimden geçtiği gibi kart geliverdi. Şimdi benim sevgili narin balıkçıklarımın Bakayım 15 Kasım'a kadar Ekslerinde, küslerinde barış var mı? Gidenler dönüyor mu? Dönmüyorlarsa ya da ne düşünüyorlar? Hakkınızda onlara bakacağız. Pardon Tanere'yi uzattım. Hmm, benim balıkçığım Yine bir memnuniyetsizlik içinde gibi. Ah benim balıklarımın da yüzü gülmedi gitti. Gülmedi gitti karabahtları Evet açacağız Açacağız canlar şimdilik bu kadar Balık Karşı partner Artık hangi burçsa Sevgili arkadaşlar canım arkadaşlarım benim Ay narin balıkçıklarım Karşı partner yoğun duygular hissediyor Sizlere Evet Yoğun duygular Yoğun duyguları hissederken Ah benim balıkçığım O vaziyet ne gözünü seveyim bıraktım beni diyor denizin ortasında bazen espri de yapmak lazım canlar ya ya hep sertten sertten gitmeyelim Allah aşkına ölmeyecek miyiz malık malığı görün beni diyor bıraktın zamanında diyor beni bıraktın denizin ortasında battım batacağım ben diyor ne doğru düzgün bir tahtım oldu ne de bahtım oldu diyor artık yeter bunun değişmesi lazım diyor sevgili balıklarım benim yani kaderin değişmesini istiyor sessizliğe çekildi burada bıktı usandı mutlu olamadı ki istediği gibi gitmedi bir şeyler sizin bu halleriniz karşısında sevgili balık arkadaşlarım balıklarım benim şimdi tam mevsiminiz Karşı partner zaten belli yoğun duygular. Sizin bu vaziyetinizin karşısında ise buyurun bir pişmanlık, bir melankoli durumları. Her şey bitti. Ona göre öyle bir ruh hali pes etmiyor ama bakın sizinle ortak noktada anlaşmak isteyecek. Siz sessizsiniz, sessiz diye çekildiniz. Ne yapacaksınız elden bir şey gelmeyince burada ise bir yenilenme, bir bitiş durumu var. Bu bitişi yapan bir anda olay tersine dönüp karşı taraf mı bitiş yapıyor? Çünkü güvenemem yani açıkçası. İçinde olduğum için. Burada böyle başlıyor ama benim narin balığım buraya gelince olay değişebilir. Karşı taraf böyle olur, olay değişir. Biz bunu çok gördük. Burada bitişi yapan, yenilenmek isteyen kimmiş? Bakalım canlar şimdi sizin bu vaziyetiniz karşısında görüyorsunuz. Karşı partner aman Allah'ım boynu bükük kalıyor boynu bükük bırakır mı bırakmaz tabi bir savaş durumu var burada bakın sizi tekrar geriye kazanmak için siz ise aslında bir türlü muradımı alamadım emeklerimin karşılığını alamadım mı acaba diyorsunuz bir yerde de şunu da diyor kartımız yok canım her şeyde bitmedi ya bitmiş olamaz acaba bu partner bu şekil mücadeleyi veriyor benim hakkımı verebilir mi gerçekten de hak ettiğim şeyi mutluluğu örneğin bunu bana sunabilir mi hiç alamadım ki ben hakkımı hakkım neyse bir türlü alamadım gibi duruşlarını söz konusu bakın bu raddede karşı taraf savaş halinde benim güzel balıklarım sıkıntılar var ama savaş halinde de yanlış anlamayın sizi kaçırmak da isteyebilir Böyle bir durum var. Siz de ise korkuyorsunuz. Korkulu durumlar var sizde de sevgili balıklar. Çünkü geçmiş hatalar var. Geçmişte siz mi hata işlediniz? Yanlış anlamayın. Yani karşı partnere bir anda kapılıp evet dediğiniz için evet ben hatalıyım. Sana bir anda evet dememeliydim. Bir anda sana kapılmamalıydım. Bunları göz önünde bulundurarak sana hemen evet diyerek sana kapılmak istemiyorum tekrar kendimi mutsuzluğun içinde bulmak istemiyorum korkuları olabilir bu ya da karşı partneri kaybetmek istemiyorsunuz canlar karşı partner mahrum kaldığını düşünüyor sizden siz ise dikkatlilik diyorsunuz dikkatlilik bir yerde doyum bir yerde dikkatli dikkatli olmalıyız karşı partner geriye bakış yapıyor Hmm, tamam kurcalamıyoruz artık kurcalamıyoruz değişimler var bir haberleşme durumlarını söz konusu fakat yanlış tabi anlaşılmasın bu sevgili balıkçıklarım benim balık arkadaşlarım güzel insanlar dikkatlilik durumları var burada görüyorsunuz aşk ilişkilerinde Azize'yi biz her zaman dile getiriyoruz Azize'nin gelmesi demek ya anne baba engeli var ya da Partner engeli var yüzüğü gösteriyorum yani örneğin canlar ya partner engeli var ya da aile büyüklerinin engeli var anlatabiliyor muyum balık kardeşimin ya ailesi sizi istemiyor karşı partneri ya da karşı partnerde engel var da balık kardeşim sen engellisin ben seninle olamam diyor o yüzden ortaya konuşmak durumundayım tek tarafa şey yapmayalım şimdi haberleşmeleriniz var ama haberleşmeler var yalnız engel de var söyleyeyim balıklar güzel balıklarım benim diyor ki meleğim madem içinden çıkamıyorsun biraz ara ver zamana bırak diyor için, her iki taraf için söyleyeceğim artık zamana bırak sevgili arkadaşlar bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver diyor balık kardeşime ve karşı tarafa söylüyor bunu yavaş yavaş sakin sakin her şeyin hayırlısı tamam ama iletişimler bir değişim gelecek size. Sevgili arkadaşlar, bakayım bu değişim bazı aradaki etkenleri, engelleri kaldırmaya yetecek mi? 15 Kasım sonrasında bakacağız. Sevgili arkadaşlarım, sevgili kova ve balık arkadaşlarımın 15 Kasım'a kadar Ex Partner Tarot açılımlarını tamamlamış bulunmaktayım. Bu açılımımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarım var ise...